Arkadaşlar Merhaba Bugün PowerCore 3 Sense modeli 10.000 mAh'lık kutusunu açacağım Bu Powerbank'i satın almamın birkaç sebebi var Çık çıkışlı olması ve 18 Watt'a kadar Yanlış hatırlamıyorsam hızda Hem şarj olabilmesi hem kendini şarj etmesi hem de Dışarıya güç verebilmesi Aynı zamanda biraz kaliteli bir Dokulu bir dış yüzeyi var ve 10.000'lik olduğu için ince bir yapıda çok ağır değil yanımıza taşıyabileceğimiz bir şey, bununla hem DJ Pocket 2 cihazımı şarj edebileceğim, hem iPhone'umu şarj edebileceğim, Type-C olduğu için yeni cihazlarla uyumlu olacak ve hızlı bir şekilde de kendisini doldurabileceğim. Temel amaçlarım bunlardı. Anker iyi bildiğiniz gibi Powerbank Kablo hatta son dönemde Kulaklıklarda da baya ünlüler Hatta şurada bir tane Q30'um var belki bunun Bir yorumlama videosunu çekeceğim Epeydir kullanıyorum ve memnunum Bir sürü böyle ürün Şey yapıyor Hong Kong markası Çin'de üretiliyor ürünler Tabi Ve şey bir marka Bu Türkiye Distribütörü Sanal BT'nin ürünü bunu şeyden aldım, Amazon'dan aldım, 250 lira gibi bir fiyatı var, bir tık pahalı gelebilir, 100 liraya da powerbank var fakat işte Anker ürünleri her zaman bir tık pahalı olmuştur ama kalite olarak da her zaman bir tık yukarıda olmuştur. O sebeple ben bu ürünü fazla şey yapmadan hani kalitesine inanarak biraz açıkçası aldım. Şurada gördüğünüz gibi kutunun yan tarafında portları gösteriyor. Power Delivery ile buradan 18 Watt veriyor, diğer taraftan da 12 Watt veriyor, 12 Watt dediğimiz işte 5 Volt da sanırım 2.4 Ampere geliyor, yani norm iyi bir eski tip şarj adaptörü, eskinlerin hızlarına denk geliyor, bu ise tabi çok daha hızlı, muhtemelen 9 Volt da 2 Watt veriyor olabilir 18'i görmek için yani iPhone'unuzu ve kendisini hızlıca şarj edebileceksiniz bu port üzerinden. Aynı andaki porttan da büyük ihtimalle güç veriyordur ama toplamda güç düşüyordur orada. Ee, zaten hani bu tarz 10 binlik alıyorsanız genelde tek cihazla kullanıyorsunuz ki cihazla kullanımı pek yok. Ee, belki hani bir telefon artı bir tane işte telefon yanında küçük bir bluetooth kulaklık falan da tabi şarj eder ama yani hızlı düşecektir. E, düşmesini istiyorsanız Çok daha hızlı e, cihazlar var Onlardan alabilirsiniz Burada da zaten girişler ve çıkışlar verilmiş e, Mesela power delivery ile e, 5 volt 3 amper 9 volt 2 amper 15 volt 1.2 amper diye üç farklı şeyde veriyormuş Diğer Diğerinde de 5 volt Dediğim gibi 2.4 veriyormuş Doğru tahmin etmişim Şimdi bunun bir e, kutusunu açalım. E, kutusu da bu arada tabi güzel. E, az önce bir e, Basseus marka şey e, kutusunu açtım. Mesela onun kutusu bu kadar şey değil. E, ya da e, şey yani Anker'in geçmişte bir e, adaptörünü de almıştım. Onun da kutusu son derece güzeldi. Bunun hatta bundan da görürken değil. Şimdi bunun şöyle kaldırıcı da biraz zor sığıyor. Şöyle kutusunu açtık. Kutu içinden bir kutu daha çıktı gibi gözüküyor. Şöyle yavaşça çıkarmaya çalışalım. Pek kolay olmayacak gibi hissediyorum. Biraz kutulama aşaması açısından beni sıkıntıya sokacak. Hatta şu an videoyu durdurmayı da değerlendiriyorum. Bir durdurayım ben bunu kutudan çıkartayım. Önce devam ettireyim. Evet hatağımı buldum. Burada open yazıyormuşuz. Bakmamışız. İşte klasik şey, e, Türk şeyi, hani kullanım kılavuzlarını okumayız, bakmayız vesaire. sorunlara da kaçmamak lazımmış. Böyle hemen e, kendisi bakın karşımıza geldi. Anker bu işi beceriyor. Hatta yansımadan ben de gözüktüm. E, ürünün kendisini ön plana çıkaran bir kutu dizaynı var. şeyde de bu böyleydi. İşte bir adaptörünü almıştım. Orada kapaklı bir kutusu vardı. Gerçekten kutu ürüne kattığı bir şey var. Yani ürünü almanızı arttırıyor. Dışarıda bunu görseniz hoşunuza gider. Şurada bakın bir tane şey var. Bunu açıyorsunuz. Evet. Şunu şöyle açtık. Evet. Evet. Doğru yerden açınca hiç zor olmadı. Şimdi kendisini Şöyle çıkardım, şöyle elim aldım. Y yüzeyi biraz e plastik galiba ama kumaşımsı bir şey de var ön yüzünde. Dokusu fena değil. Yani çok yumuşak değil ama onu söyleyeyim. Biraz daha sert beklediğimden sert bir şey var. Burada gördüğünüz gibi bastığınızda kaç seviye olduğunu gösteriyor şu andaki Yani yarım doluymuş. E arka tarafında klasik e şeyler var. Hani... E, Nedeler, e, inputlar, outputlar vesaire klasik e, uyarılar, bunların hepsi konulmuş e, Şu yüzeye de baktığımızda e, bir tane yine e, şeyimiz var. E, klasik USB A çıkışımız burada da, Type C çıkışımız var. E, Type C'den e, hızlı bir şekilde hem giriş hem çıkış yapıyor. Oradan e, da normal bir e, iyi bir telefon adaptörü hızında. Güç verebiliyor. Açıkçası güzel bir tasarım. Kasası plastik. Metal bir kasa yok. Gerekli mi e tartışılır ama tabii metal olsa daha hoş hissettirirdi. Ama şu yüzeyi güzel hissettiriyor. Ve elde duruşu da elde hissiyatı da güzel. Arka taraf mat. Mat bir plastik. Parlak bir plastik değil en azından. Soft touch değil, hani biraz sertçe ama matça bir plastik, elden kolay kolay kaymaz. Şu taraf zaten daha da pürüzlü, böyle de tutabilirsiniz. Böyle tutsa da çok elinizden kaymayacaktır. Ben muhtemelen böyle tercih ederim bu şekilde tutacak olsam telefonla birlikte şöyle tutarım. Dediğim gibi şurada küçük şık ledler yapmışlar, dört tane led, iki tanesi şu an yanıyor. Kullanım son derece basit ekstra bir özelliği yok zaten hani bazı power powerbanklerle şey olur led ampul vesaire bunda o tarz bir şey yok dışarı aydınlatmak için yanında başka ne geliyor ona da bakalım bir tane kullanım kılavuzu geliyor işte burada ankeri tabi tebrik etmek lazım en azından İngilizce bir manuel koymuşlar tabi Türkçesi de koysalar daha iyi olur belki vardır da şöyle bakalım ee, en azından arkadaşlar İngilizce düzgün bir kılavuz hazırlamışlar bası bu yoktu yani göremedim direkt hep Çince metinler, şey yaptı, dünyaya satıyorsanız en azından İngilizceyi koymanız lazım. Ki Anker'in kulaklığında Türkçe şeyler de vardı. Nasıl desem Türkçe kullanım kılavuzu da vardı. Olması da gerekir yani, Türkiye'de hatrı sayılır satıyorlar aslında bu ürünleri. Ve bir tane şey gelmiş, şöyle çok güzel bir çık pa mı diyorlar buna şey, kılıf gelmiş buna kendisinde koyabilirsiniz. Şuradan düzersiniz. Şu çok güzel. E, malzemesi de fena hissettirmedi. Ve bir tane de kablo gelmiş. E, Type-C'den Type-C'ye. Bu çok güzel. Yani ben böyle bir kabloyu zaten aslında almıştım. E, şu an içeride basıyorsun bir kablosunu almıştım. E, hatta onun kutusunu da şöyle gösterebilirim. Şöyle göstereyim. Evet. 60 Watt'a kadar destekli Power Delivery destekli bir kablo almıştım, bunu omuzundan uygun bir fiyat almıştım 25 liraya, kaliteli bir kablo, 1 metre 100 santim, ama bunun da yanında verilmesi daha kısa bir kablo, güzel oldu ben bununla şarj edebilirim ya da onunla şarj edebilirim ama yedekte böyle bir kabloya da bir tane almış olsam da yine ihtiyacım vardı, güzel oldu, yani bu kadar kutudan başka bir şey çıkmıyor zaten. Deneyimde de bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum, o yüzden hani ikinci bir deneyim videosu muhtemelen çekmem. Ee, tavsiye ederim, Anker ben gelir bak herkese tavsiye ederim. Ee, çünkü dediğim gibi ben Çinlilere göre genelde hani şey çok en uygun fiyatlı Çin'de diyemeyeceğim ürünler satıyorlar ama her zaman da kalite olarak bir tık üzerine alıyorsunuz. Yani Xiaomi'ye denk ya da Xiaomi'nin bazen üzerinde performans veren ürünler alabiliyorsunuz. Özellikle kulaklık tarafında çok açtılar son dönemde kendilerini. Ben tavsiye ediyorum şu an zaten dediğim gibi yani Apple gibi markaların mesela Apple'ın bir ürünü var telefonu tutturulan 1000 liranın üzerindeydi galiba. Bu daha çok işinizi görecek bir ürün ve birçok cihazda kullanabilirsiniz. Sadece telefon markasını tutturmak zorunda değilsiniz. Bence makul yani hani yani doların geldiği durum tabii ki şey bu ürün yaklaşık 20 dolar yani dolar bazında bakarsanız çok pahalı bir ürün değil zaten. Ee, bizim açıkçası fakirleşmemiz sonucunda bu ürünler pahalı bence değerlendirilebilir. Ee, izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.